Dev kazanlarda kaynayan yemekler dev kepçelerle önce kaplara konuyor. Oradan çelik termoslarla vatandaşlarla buluşuyor. Burası Ankara Etimesgut Belediye toplu iftar yemekleri veremeyince her gün 2000 kişiye 7 farklı noktadan sıcak yemek dağıtmaya başladı. Yemekler yaşlıların koronavirüs tedavisi görenlerin ve engellilerin evlerine kadar teslim ediliyor. Halk Ekmek Fabrikası da gece gündüz çalışıyor. Bu dev kazanlarda hiç el değmeden yoğrulan pideler uygun fiyata vatandaşla buluşuyor.